Bugün 19 Nisan 2023 çarşamba. Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay günün ilk saatlerinde yengeç burcundaki Mars'a dik açı yapacak. Huzursuz ve stresli olabileceğimiz için ilişkilerde tartışmalar da artabilir. Kaza ve sakarlıklara da sabah saatlerinde daha yatkın olabiliriz. Sabırsız ve dürtüsel eylemlerden uzak durup sakin kalmakta fayda var. Sabah saatlerinde ay Koç Burcunda Şiron'la da birleşecek ruhsal ve bedensel hassasiyetimiz artabilir baş ve migren ağrıları kronik eklem kas sorunları gözlenebilir yarın yeni ay doğacak geçmiş konuları gözden geçirip değerlendirmek bugün faydalı olabilir akşam saatlerinde ay Koç Burcu'nda Jüpiter'le birleşecek keyifli ve iyimser hissedebileceğimiz akşam saatlerinde duygularımızı abartmamız ve aşırı eğilimler göstermemiz mümkün Yarın sabah erken saatlerde meydana gelecek güneş tutulmasının etkileri de başlayabilir bedensel ve ruhsal hassasiyetimiz artabilir gece saatlerinde risk almadan daha dengeli ve uyumlu olmaya özen göstermeliyiz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun